Merhabalar, Türkiye saatiyle 06.38'de 28 Ekim 2019'da bir yeni ayımız gerçekleşecek. Akrep burcunun 4 derecesinde gerçekleşen bu yeni ay ne gibi etkiler altında gerçekleşiyor ve burçlara ilişkin etkileri ne şekilde olacak bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Evet, akrep burcunda yeni ay genel itibariyle. Gizli meselelerin ortaya çıkması, ortaklaşa sorumluluklar, ortaklaşa bütçelerle ilgili gündemlerin ee, yeniden e, revize edilmesi gibi gündemleri beraberinde getirecektir. Akrep Burcu temaları 8. evle ilintilidir ve e, genellikle ortaklaşa gelirler. Psikolojik altyapılı konular, gizli meseleler, derinlerde saklamış olduğumuz konular, zor konularımız, uğraşlar, ameliyatlar, dönüşüm gerektiren her türlü e, konu Akrep Burcu ve 8. evle ilintilidir. Şimdi e, yeni ayın haritasına baktığımız zaman, Yeni ayın e, haritanın birinci evinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da demek oluyor ki çok güçlü bir dönüşüm eşiğindeyiz arkadaşlar. Yeni aylar biliyorsunuz ay ile güneşin e, üst üste yani kavuşum yapmış olduğu e, gündemlerdir. E, gökyüzü olaylarıdır. Bu da büyük yenilikleri tetikleyecektir beraberinde. Yeni ayın haritasına baktığımız zaman Mars terazi burcunda 12, ev, 12. evde. Uranüs boğa burcunda 7. evde. Neptün 5. evde. Satürn ve Plüto 3. evde. Ve Merkür, e, Venüs yine 1. evde e, konumlanmış durumda. Ve Jüpiter de 2. evde. Şimdi yeni ayın açılarına baktığımız zaman yeni ayın boğa burcundaki Uranüs ile Retro Uranüs ile bir e, sert açı yaptığını, karşıtlık yaptığını görüyoruz. Bu da özellikle ikili ilişkilerin gündeme geleceğini, ikili ilişkilerde ben sen diyaloglarının çok fazla e, kullanılacağını göstermekte. Şimdi Uranüs'e karşıtlık yapan bu yeni ay e, çok ani, çok çılgın, çok e, şok edici kararlar alabileceğimizi de gösteriyor hayatımızla ilgili hayatımızı her alanda revize etmek, her alanda toparlamak, düzenlemek adına ani Aynı olarak gözlemlenen dışarıdan bakıldığı zaman sıra dışı olarak gözlemlenen yeni kararlar alabilme ihtimalimizi ortaya çıkarttığı gibi ikili ilişkilerden özgürleşme ikili ilişkilerden sıyrılma, bağımsızlığını ilan etme artık kendi fikirlerini ortaya koyabilme, ilişkinin gidişatı yerine kendi fikirlerini ortaya koyabilme gibi özellikleri ortaya çıkaracaktır. Özellikle sabit burçlarda yani boğa, akrep, kova ve aslan burçlarında bu etkiyi çok daha e, hızlı ve net bir şekilde belirli olacaktır. Şimdi yeni ay e, haritanın birinci evinde dediğim gibi bu da demek oluyor ki her alanda artık yeni kararlar vereceğimiz artık içimizde tuttuğumuz sakladığımız gizlediğimiz şeyleri rahatlıkla ortaya koyabileceğimiz ve bunu yaparken de e, çok fazla e, klasik normları e, önemsemeyeceğimiz yani gelenekleri önemsemeyeceğimiz e, kırıcı olup olmamayı çok fazla önemsemeyeceğimiz sadece ne istiyorsak onu yapmak isteyeceğimiz ve bunu da bizde beklenmeyen şekilde yapacağımızı göstermekte. Uranüs aynı zamanda retro olduğu için daha çok geçmiş hesapların ilişkiyle alakalı geçmiş hesapların ön plana çıkacağını ve bunun çıkarken dediğim gibi çok fazla kayıtsız bir şekilde davranacağımızı göstermekte. Bu süreçte tabi zaman zaman biz bu şekilde davranırken belki karşımızdan yani tam karşıdaki partnerden de bu şekilde tepkiler görebiliriz. Olayın hangi tarafında olacağımız haritamıza göre değişiklik arz edecektir. İlişki gayet iyi gidiyor hiçbir sorun yok diye düşünürken partnerimizin bir anda isyan ve bağımsızlık çığlıklarıyla karşı karşıya kalabilir. Ee, geçmişte yaşamış olduğu, geçmişte e, edinmiş olduğu tecrübeleri bir bir karşımıza çıkarttı ve bunun e, aslında bu şekilde muhafaza altına alındığından haberimiz olmadığı gerçeğiyle de yüzleşebiliriz. Yani. Partnerimiz uzun süredir bir takım şeylerden rahatsızdır. Özgürlüğünün ve bağımsızlığının kısıtlandığını düşünüyordur. Ancak çok da bu şekilde davranmıyordur. Belli etmiyordur sıkıntılarını. Bununla ani ve şok edici bir şekilde bir biçimde karşılaşmak. tabii bizde yeni e, bir yola evrildiğimiz gerçeğiyle yüzleşmemizi sağlayabilir. Burada da e, bu sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Her ne kadar bir yeni ay olsa da e, Uranüs'e yapmış olduğu karşılıktan dolayı çok da böyle hani lay, lay geçecek bir yeni aya benzemiyor. E, bizi biraz zorlayacak ani gelişmeler, şok edici gelişmeler, alınan haberler e, her birimizin haritalarında farklı alanlarda bizleri yeni kararlar almaya sevk edecektir. Bu yeni ay aynı zamanda Mars'ın e, ay düğümleriyle ve Satürn ve Plüton'un oldukça aktif olduğu bir döngüde gerçekleştiği için karmik etkilerin yoğun olduğunu belirtmek isterim. Özellikle 21 Ekim'den itibaren başlayan ve Ekim sonuna kadar devam edecek süreçte alacağımız kararlar yaşam görüşümüzü değiştirebilecek, e, farklı arayışlara girmemizi sağlayabilecek. Bunu çok hızlı ve çok keskin bir şekilde yapmamızı sağlayacak etkilerle dolu özellikle Plüton'un, Satürn'ün, Mars'ın ve Ay düğümlerinin arasındaki bu etkileşimle beraber bu yeni ayla hayatımızla ilgili vereceğimiz kararlar ilişki bazlı gibi gözükse de aslında yaşam görüşümüzü değiştiriyoruz, yaşam amacımızı değiştiriyoruz, hayata bakışımıza yeni bir perspektif kazandırıyoruz gibi gündemlerde söz konusu. Yani e, yeni aylar aslında pozitif enerjilerdir. Ay ve güneş e, aynı e, doğrultuda ilerlerler. Yeni başlangıçları teşvik ederler. Ancak bu yeni ay çok da böyle e, destekleyici açılarla değil. Artık bizim bazı şeylere e, nasıl diyeyim zorla itilmemiz akabinde alacağımız yeni kararları temsil ediyor. Demek ki uzun süredir bir takım şeylerden rahatsızız. E, ait olmadığımızı düşündüğümüz yerlerde bulunuyoruz. E, hak etmediğimiz düşündüğümüz konumlarda bulunuyoruz belki de. Bu nedenle artık bunlara çok keskin ve ani bir şekilde dur diyebilecek gücü, motivasyonu e, cesareti e, kendimizde hissedeceğe benziyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni ay dediğim gibi akrep burcunun 4 derecesinde ve oranın yapmış olduğu karşıtlık oldukça belirleyici. Karmik etkiler barındırılıyor. Geçmişten beri bugüne kadar yapmış olduğumuz fedakarlıklar özellikle ikili ilişkiler anlamında Artık bizi rahatsız etmeye başlıyor. Artık bunlardan sıyrılmak istiyoruz. E, artık vefadır e, veya emektir gibi bu tarz kavramları önemsemek istemiyoruz. Ve hayatımızda nerede olmak istediğimize, nerede durmak istediğimize ve hayatımız için ne istediğimize bireysel olarak karar vermek istiyoruz. Ve bunun için atacağımız yeni adımlar özellikle geçmişten beri süre gelen içimizde biriktirdiğimiz, gizlediğimiz şeylerin ortaya çıkması, karşılıklı olarak ortaya çıkmasıyla beraber alınacak yeni kararlar ve ee, yeni adımlar bu e, yeni ayda destekleniyor. Özellikle birçok ilişkinin kopma noktasına geleceğini söyleyebilirim. Ama bunu kötü olarak değerlendirmeyin. Çünkü zaten bu ilişkiler e, uzunca bir süredir pamuk ipliğine bağlı bir şekilde ilerliyor diyebilirim. Çünkü e, iki tarafın da mutsuz olduğu veya taraflardan sadece birinin mutlu olduğu bir ilişkide diğer tarafın görmezden gelinmesi isteklerinin görmezden gelinmesi artık o kişinin tahammül seviyelerini zorlayacak seviyeye geldiği için yeni kararlar alıp kendi benliğini kendi isteklerini kendi yaşam amacını belirleyerek kendi yürümek istediği yolda yürümesini sağlayacak bir yeni ay esasında dolayısıyla bu yeni ayda bireysellik ön planda özgürlük ön planda sıra dışılık Ön planda haritamıza göre özellikle yeni fikirler, yeni icatlar, yeni bir yaşam yolculuğu, yeni bir e, ilişki, yeni bir iş e, baremi gibi konularda oldukça farklı, oldukça sıra dışı, bizden beklenmeyen tarzda çıkışlar yakalayabileceğimiz özellikle sabit burçların tekrar sayıyorum aslan kova, akrep ve boğa burçlarının daha fazla e, keskin ve radikal değişimler yaşayacağı bir yeni ay. Evet yani bu yeni ay dediğim gibi oldukça keskin ve alacağımız virajlar, alacağımız kararlar da kalıcı nitelikte. Sabit burçlarda gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani bu kararlar öyle her ne kadar ani ve bizden beklenmeyen şekilde cereyan ediyor olsa da esasında biz bunun altyapısını uzun, uzun süredir hazırlamış durumdayız. Her ne kadar dışarıya belli etmesek de. Dolayısıyla bu karardan da çok da fazla dönmeye niyetimiz yok arkadaşlar. Yapacağımız şeylerden de dönmeye niyetimiz yok. Uzunca düşünülmüş üzerine tartılmış düşünülmüş kararlar. Dolayısıyla her ne karar veriyorsak hangi yola giriyorsak bu da sabitlik bu da istikrar getiriyor olacak. Yani saman alevi etkisi bu yeni ayda gözlemlenmiyor arkadaşlar. Bu yeni ayla beraber alacağımız kararlar hayatımızda kalıcılık etkisini beraberinde getirecek. Evet yeni ayın etkileri bu şekildeydi. Şimdi burçlara ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsettik biraz da koç burcuyla başlayalım Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 28 Ekim tarihinde gerçekleşecek yeni ay sizin hayatınızda özellikle parasal konuları gündeme getirecek ortaklaşa çalışan ve eşin maddi durumuyla ilgili bir takım gündemleri olan bir koç burcuysanız veya Ailedeki başka kişilerin sorumluluğunu, maddi ve manevi sorumluluğunu üzerinize almışsanız bu yeni ayda özellikle bunlarla alakalı özgürleşme, bunlardan sayılma eğilimi gösterebilirsiniz. Bireysel olarak özellikle kendi kazançlarınızın tam olarak hangi doğrultuda ilerleyemediğini kestirmediğinizden para giriş çıkışınızın, para trafiğinizin inişe çıkışlı olmasından dolayı ve daha çok kendi kazanımlarınıza güvenmenizden dolayı bu yeni ay ile beraber özellikle sizin sorumluluğunuzu üstlenen bir kişinin artık bu sorumluluktan vazgeçmesi veya tam tersi şekilde sizin ortaklaşa gelirlerle başkasının sorumluluğunu üstlendiğiniz durumlarda daha bireysel bir yol izleme grafiği çizmenizde söz konusu olacaktır. Burada özellikle ortaklı çalışan bir koç burcuysanız ortaklığınızın sonlanması veya şekil değiştirmesi, eşinizle olan maddi ilişkilerin yeniden oturulup tartışılması ve bu alanda özellikle herkesin hangi oranda sorumluluklarını karşıladığı gibi gerçeklerle yüzleşmeniz söz konusu olabilir. Bireysel olarak hareket edeceğiniz ve yeni bir ortaklık kurma noktasında ilerliyorsanız da şartları Açıkça konuşacağınız ve bireysel dilinizi ön planda tutacağınız bir yeni ay gibi gözükmekte. Zor meselelerinizi çözmek adına e, uzun süredir içinizde barındırdığınız ve dışarıya vuramadığınız konuları çözmek adına e, oldukça özgüvenli hissedip kendi isteklerinizi, kendi taleplerinizi karşı tarafa net bir şekilde izah edebileceksiniz. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 28 Ekim'de meydana gelecek olan Akrep yeni ayı sizi nasıl etkileyecek? Öncelikle bu yeni ay 7'nize yani tam karşınıza gerçekleşeceği için ilişkiler anlamında çok radikal kararlar alabilirsiniz. Özellikle burcunuzdaki Uranüsle karşıtlık yapan yeni ay ilişkilerde bireyselliğinizi ön plana çıkaracak ve özgürlük arayışınızı artıracaktır. Bu süreçte yeni bir ilişki kurma ve ortaklığını ciddi bir boyuta taşıma niyetinde olan bir Boğa burcuysanız Kartları açık oynamayı tercih edeceksiniz ve özellikle ilişkiden beklentileriniz ve kendi bireyselliğinizi koruyarak ilişkideki varoluşunuz hakkında partnerinizle daha açık bir şekilde konuşabileceksiniz. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 28 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Akrep Burcu yeni ayı sizin 6. evinizde gerçekleşiyor olacak. Bu da özellikle iş hayatınız, günlük rutinleriniz, sağlığınızla alakalı yeni bir takım kararlar almanızı gösteriyor. Bu kararlar oldukça ani, şaşırtıcı ve radikal olabilir. Çünkü tam karşısındaki Boğa Burcu'nda bulunan Uranüs 12. evinizden karşılıklı yapacak yeni aya. Dolayısıyla uzun süredir içinizde tuttuğunuz... Ancak sizi işten içeri hassız eden, e, gerek iş yerinizdeki sorumluluklarınız ve görev paylaşımınız olsun, gerek sağlığınızla ilgili durumlar, gerekse günlük rutinleriniz ve sorumluluklarınızın ağırlığı altında ezilme haliniz, her ne e, konu hayatınızda ve gündeminizde ise bu alanlarda ani bir çıkış yakalayabilirsiniz. Bir süredir dinlenmeye almış, kendini dinlenmeye almış ve işten önce yeni bir takım planlar ve projeler peşinde olan bir ikizler burcuysanız da, Artık daha çok faaliyete geçeceğiniz, daha çok aktif olacağınız bir süreç başlayacak sizin için. Bu süreçte özellikle iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizi yeniden gözden geçireceğiniz, günlük sorumluluk dengesini yeniden ele alacağınız bir yeni ay olacak. Yeni kararlar alacaksınız. Hayatınıza yeni sorumluluklar, yeni alışkanlıklar ekleyeceksiniz. Umarım güzel bir şekilde geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 28 Ekim 2019 tarihinde Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay siz yengeç burçlarını nasıl etkileyecek diye bakacak olursak yeni ayın 5. elinizde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da özellikle çocuk sahibi olmak isteyen bir yengeç burcuysanız bununla ilgili gelişmelerin olma ihtimalini artırdığı gibi aynı zamanda çocukları olan bir yengeç burcuysanız da çocuklarınızın hayatındaki gündemlerin fazlasıyla hayatınızı meşgul edeceği bir süreçte olduğunuzu gösterecek. Onların hayatındaki yenilikler sizin gündeminize oturacağı benziyor. Bunun yanı sıra eğer hayatınızda uzun süredir keyifsiz ve tatsız zamanlar geçiriyorsanız bu hususta çok çılgın kararlar vererek belki riskli bir yatırım yapmak belki hayattaki eğlence tarzınızı değiştirmek gibi yeni gündemler oluşturabilirsiniz. 11. evinizde bulunan Uranüs bu yeni aya tam karşıtlık yapacak. Dolayısıyla sosyal çevrenizi değiştirebilir. Eğlence anlayışınızı değiştirebilir. Farklı arkadaş çevreleriyle farklı arkadaşlıklar kurarak yeni bir takım gruplara dahil olabilirsiniz. Burada alacağınız kararlar özellikle hayatınızın bundan sonraki gündemi ve hayattan almış olduğunuz tat ve lezzeti değiştirecek boyutta olacaktır. Umarım güzel bir şekilde geçirirsiniz bu yeni göçe bakalım. Merhaba sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar. 28 Ekim 2019 tarihinde Akrep Burcu'nun 4 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay videonun başlangıcında da bahsettiğim üzere siz sevgili aslanları doğrudan etkileyecek. Çünkü siz de Akrep Burcu gibi sabit bir burçsunuz. Kolay kolay değişiklik yapmaktan hoşlanmazsınız ve yaptığınız değişikliklerde kalıcılık ararsınız. Bu yeni ayda da bu şekilde sizin hayatınıza kalıcı ve köklü değişimler getirecek etkiler mevcut. Dördüncü evinizde meydana gelecek bu yeni ay ile beraber özellikle aile hayatınız, eviniz, yuvanız, yaşamış olduğunuz yer, konfor alanınızla ilgili yenilikler, yeni başlangıçlar e, geliyor olacak. Bunu yaparken de tam karşısında bulunan yani onuncu evinizde, tepe noktanızda bulunan Uranüs'ün e, ani kararlar e, verdirme eğilimi de olacak. Özellikle kariyer hayatınızla ilgili almış olduğunuz e, çılgın kararlar, e, sıra dışı kararlar yaşamış olduğunuz muhit yaşamış olduğunuz çevre yaşamış olduğunuz ev gibi Konfor alanınızı etkileyecek belki ailenizle bebveynleriniz olan ilişkilerinizi etkileyecek e, yeni kararlar almanızı sağlayabilir e, bu süreçte özellikle toplum önündeki statünüz toplum önündeki yeriniz e, biraz daha değişebilir e, sizden beklenmeyeni gerçekleştirebileceğiniz, sizden beklenmeyeni e, beklenmesini sağlayacağınız durumlar söz konusu olabilir ve bu aile hayatınızda dediğim gibi Konfor horalınızda yerinizde yurdunuzda yeni yankılar uyandırabilir. Alacağınız kararlar zaten uzun süredir düşündüğünüz kararlar. Umarım güzel bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 28 Ekim 2019 tarihinde Akrep burcunun 4 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Videonun başlangıcında yeni ayın detaylarından bahsettim. Bu yeni ay sabit bir burçta meydana geliyor ve sabit nitelikler taşıyor. Her ne kadar Tam karşısında Kronis'ten e, ani e, etkiler alıyor olsa da. Şimdi e, bu yeni ay sevgili başaklar sizin 3. evinizde meydana gelecek. Bu da demek oluyor ki eğitim hayatınız, yakın çevre ilişkileriniz, iletişimleriniz, kontaklarınız, network'ünüz... Eğer e, sosyal medya veya basın yayın alanında çalışan bir e, başak burcuysanız bu alandaki yenilikleri temsil ediyor. Belki yeni bir anlaşma, belki yeni bir imza, belki yeni bir kontrat hayatınıza girecek olabilir. Bunun yanı sıra araç alımı satımı e, gibi e, ve kısa seyahat gündemlerinizi etkileyecek konular da bu kapsamda değerlendirilebilir. E, ancak e, tam karşısındaki yani dokuzuncu yeninizdeki uranın yapmış olduğu karşı taçı bu yeni ayı biraz e, sıra dışı hale getiriyor. Biraz daha çılgın bir hale getiriyor esasında. E, burada özellikle uzak hedefleriniz, uzaklarla alakalı gündemlerinizin yakın çevre ilişkilerinizi e, ani bir şekilde etkileyebilme ve e, yakın çevrenizi uzak çevrenizi tercih edebilme gibi yeni ve sizden beklenmeyen bir takım adımlar atmanızı sağlayabilir. Örnek veriyorum çok yakınınızda e, belki sürekli olarak devam ettirdiğiniz bir projenin ani bir kararla hiç ne olduğunu bilmediğiniz nasıl olacağını tahmin edemediğiniz uzak ve e, sizden Beklenmeyen bir projeyle mevcut projenizi sonlandırabilirsiniz. Tabii ki burada yenilikler uzun süredir özellikle düşündüğünüz kararlar hayata geçirmenizi sağlayacaktır. Ve kalıcı başlangıçları da beraberinde getirecektir bu yeni ay. Çünkü her ne yenilik geliyorsa bunlar konusunda istikrar getiriyor beraberinde. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 28 Ekim 2019 tarihinde Akrep Burcu'nun 4 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay sizin ikinci elinizde meydana gelecek dolayısıyla değerleriniz sahip olduklarınızla ilgili yeni kararlar arefesindesiniz. Özellikle kendi kazançlarınız maddi manevi değer yargılarınız, öz güveniniz, öz değeriniz, öz saygınızla alakalı yeni başlangıçlar yapacağınız, yeni kararlar alacağınız bir süreç olacaktır. Yeni bir işe girişebilirsiniz, maddi ve manevi getirileri olan yeni işlere kalkışabilirsiniz bu süreçte. Bu yeni ayın özelliği videonun başlangıcında bahsettiğim üzere yeni aya tam karşıtlık yapan Uranüs'ün etkileri olacaktır. 8. evinizde bulunan Uranüs ortaklaşa iş, işler ortaklaşa bütçeler alacak verecek dengeleri konusunda e, sizi şaşırtmaya devam ediyordur ve bu süreçte özellikle ortaklığı devam eden bir terazi burcuysanız belki ani bir kararla ortaklığı sonlandırıp bireysel çalışmaya başlayabilirsiniz veya bu konuda e, Bütçeleri ayırma veya bütçe hesabı yapma gibi sizden beklenme, beklenmesini sağlayacağınız yeni bir döngüye giriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi özellikle maddi anlamda yeni kararlar alacağınız kazanımlarınızı ve sahip olduklarınızı değerlendireceğiniz emekleriniz ve almış olduğunuz karşılık arasında bir performans dengesi kurmaya çalışacağınız bir yeni ay olacaktır. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 28 Ekim 2019 tarihinde e, siz sevgili akrep burcumda e, bir ay meydana geliyorum. Bu yeni ay e, özellikle tabii ki diğer 12 Burç, diğer 11 Burç'a nazaran doğrudan sizi etkileyecektir sevgili akrepler. E, bu yeni ay ile beraber özellikle e, hayatınızda her alanda yenilikler, yeni kararlar, hani artık e, genelde başında yapmış olduğumuz bu yeni kararlar, e, zirvesi vardır ya yeni yılda şunu yapacağım yeni yılda bunu yapacağım şeklinde siz bunu biraz erken yapacaksınız hayatınızda sizi hoşnut etmeyen mutlu olmadığınız değiştirmek istediğiniz konularla alakalı çok keskin virajlar alıp kalıcı değişiklikler yapacağınız kalıcı alışkanlıklar kazanacağınız belki de fiziksel imajınızla ilgili yenilikler yapmak isteyeceğiniz bir süreç meydana gelecektir. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken konu videonun başlangıcında da bahsettiğim üzere tam karşınızda bulunan Uranüs'ün bu yeni aya karşıtlık yapıyor oluşu. Dolayısıyla burada özellikle ilişkisi olan, ortaklığı olan bir akrep burcuysanız, siz ne kadar bir şeyleri değiştirmek için çabalarsanız dahi karşınızdaki insanın öngörülemez halleri, sıra dışı halleri sizi biraz yorabilir, zorlaştırabilir işinizi. Bu nedenle ortak ortağınızın özellikle bağımsızlık çığlığı, ortağınızın özellikle e, sıra dışılığı ve öngörülemezliği e, bu yeni kararları almak konusunda sizi biraz daha e, tetikleyecek ve itici güç oluşturacak diyebilirim. Umarım güzel bir şekilde geçirirsiniz yeni ayı. Yeni kararlar, yeni hedefler ve yeni imajlarla. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 28 Ekim 2019 tarihinde Akrep Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın etkileri siz sevgili yay burçlarına ne gibi etkiler getirecek. Bakalım. Şimdi bu yeni ay sizin 12. yerinizde gerçekleşiyor sevgili yerler. Bu da demek oluyor ki içsel bir reform sürecindesiniz. İçsel bir devrim alefesindesiniz. Uzun süredir sizi rahatsız eden, belki uykularınızı kaçıran, belki zihninizi meşgul eden, içten içe sizi rahatsız eden ancak dış dünyaya çok fazla yansıtmak istemediğiniz yeni gelişmelerle alakalı bir arınma, bir kenara çekilme ve değerlendirme süreci yaşayabilirsiniz ve yeni kararlar alabilirsiniz bu süreçte. Özellikle çok fazla zihniniz meşgul olacağı için biraz bu karar alırken dingin bir ruh halinde almaya gayret göstermenizi tavsiye edeceğim. Şimdi bu yeni ayın videonun başlangıcında bahsettiğim üzere bir özelliği var. Tam karşısında bulunan Uranüs yeni aya eşlik ediyor. Dolayısıyla öngörülemezlik, bağımsızlık, devrim niteliğinde kalıcı kararları da beraberinde getiriyor. Altıncı elinizde bulunan Uranüs Özellikle e, bu kararları alırken günlük sorumluluklarınızın, günlük e, yüklerinizin e, ve e, iş temponuzun, her gün yapmak zorunda olduğunuz şeylerin ağırlığı altında ezildiğinizi ve bunun akabinde bu kararları aldığınızı ve hayatınızda kalıcı değişiklikler yaparken aynı zamanda günlük sorumluluklardan da özgürleşmek arayışında olduğunuzu göstermekte. Dolayısıyla biraz daha kenara çekilip e, kendinizi dinleyeceğiniz, kendi isteklerinize zaman ayıracağınız, e, biraz da artık dış dünyadan uzaklaşmak isteyeceğiniz bir yeni ay olacaktır. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar. ve selam. Burcu oğlak olanlar. 28 Ekim 2019 tarihinde Akrep Burcu'nda meydana gelen yeni ay. Sizin burcunuzu nasıl etkiliyor? E, buna bakacağız. Bu yeni ay sizin 11. evinizde meydana geliyor sevgili oğlaklar. Bu da demek oluyor ki sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz, kariyer gelirleriniz ve büyük hedef ve hayalleriniz noktasında önemli kararlar arifesindesiniz. Özellikle gündeminiz her neyse arkadaşlıklar ise yeni bir arkadaş çevresi. Kariyer getirileri veya hayalleri ise bu alanlarda yeni kararlar vereceğiniz ve uzun süredir aslında bunları düşündüğünüz bir süreçte olacaksınız. Bunları hayata geçireceğiniz ve bunları hayata geçirirken özellikle istikrar arayışı içerisinde olduğunuz bir yeni ay olacaktır. Yeni kararlar yeni ayı. E, bu yeni ay gerçekleşirken 5. evinizde bulunan. Ee, Uranüs'ün e, burada e, karşıtlığı söz konusu videonun başlangıcında da bahsettiğim üzere bu da bu kararları ani bir şekilde alacağınızı çok da sizden beklenmeyen cinsde risk alarak risk faktörünü ortaya koyarak kararlar alacağınızı ve özellikle e, bu çılgın kararlar ve bu çılgın geri dönüş çılgın ve radikal kararları alırken toplum önünde ki duruşunuz toplum önündeki statünüz konusunda da e, çok fazla ee Aldırış etmeyeceğiniz bu konuya e, görüyoruz. Bu hususta özellikle e, belki risk alarak e, kariyer getirileriniz konusunda e, büyük bir adım atmak için risk almanız gerektiğini fark etmiş olabilirsiniz. Sosyal çevrenizi değiştirerek e, yaratıcılığınızı artırma, e, belki arkadaşlarla çok fazla zaman geçiriyorsanız bu alanda bir kısıtlamaya gitme eğiliminde olabilirsiniz. Gündeminiz her neyse bu yeni kararlar, yeni hedefler özellikle hayatınızda kalıcılık ve istikrar getirecektir ve hayatınızı e, daha yüksek bir ev, evmeye taşıyacaktır. Umarım güzel bir şekilde geçirirsiniz. Hoşçakalın. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 28 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen yeni ay sizleri nasıl etkiliyor bunlardan bahsedeceğim. Ee, Akrep burcunda meydana gelen bu yeni ay... Ee tepe noktanızda yani 10. elinizde gerçekleşecek. E, dolayısıyla sizde e, oldukça fazla etkilenen burçlardan birisiniz sevgili kovalar. Bu süreçte kariyer hedefleriniz, toplum önündeki statünüz, toplumun nazarındaki duruşunuz, e, itibarınız, saygınlığınız konusunda yeni ve radikal kararlar alabilirsiniz. Özellikle 4. elinizde bulunan Uranüs'ün e, bu yeni ayağa karşıtlık yapmasıyla beraber ailenizle alakalı e, sorumluluk ve e, Belki de ciddiyet gerektiren konularla alakalı ani bir çıkış yakalayabilirsiniz ee, ve bu da kariyer hayatınızı ve geleceğinizi etkileyecek bir karar olabilir. Bu noktada... Belki ailesiyle yaşayan bir kova burcuysanız ve bu yeni aile beraber uzun süredir düşündüğünüz ancak hayata geçiremediğiniz ailenizden ayrılma, ayrı bir eve çıkma, farklı bir yere taşınma, ebeveynlerle olan ilişkilerden uzaklaşma gibi yeni gündemleri hayatınıza çekebilirsiniz. Bu gündemle beraber özellikle geleceğiniz ve kariyer hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar aynı zamanda istikrar ve kalıcılık getirecektir. Gökyüzü. Alınan kararlardaki kalıcılığı destekliyor olacaktır. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 28 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yeni ayın etkileri siz sevgili balık burçlarına nasıl gelecek? Bunlardan bahsedeceğim. sevgili balıklar, Akrep burcunun 4 derecesinde meydana gelen bu yeni ay sizin 9. evinize etkiliyor olacak. Dolayısıyla 9. ev konularında yani lisans, yüksek lisans, yurt dışı ile alakalı konular, uzun vadeli seyahatler, uzaklarla alakalı gündemler, yaşam görüşünüz, yaşam yolculuğunuz gibi kapsamı oldukça geniş olan 9. evde ilgili yeni kararlar arafesinde olduğunuzu, hayat görüşünüzü, eskiyi yıkarak kalıcı bir başlangıç yaparak değiştirmek istediğinizi gösteren bu yeni ay ile beraber özellikle uzak olarak görmüş olduğunuz gündemleri yakınlaştırmak isteyeceğiniz bir adım vesilesi olacak. Yalnız bu yeni ayın şöyle bir etkisi var. Videonun başlangıcında bahsetmiştim. Boğa burcundaki Uranüs ile karşıtlık yapıyor. Dolayısıyla Uranüs karşıdan bir şok edici etki bir cesaret ve motivasyon enerjisi getiriyor. Üçüncü evde bulunan e, Uranüs'ün burada özellikle yakın çevrenizin e, sıkıntılar çıkarabileceğini veya yakın çevrenizden beklenmedik e, tepkiler alabileceğinizi göstermekte. Burada özellikle kardeşleriniz, kardeş gibi görmüş olduğunuz kişilerle aranızdaki ilişkilerin özgürleşmesi ve bağımsızlaşması, belki kopma noktasına gelmesi veya ortaklaşa bir kararla beraber ilişkilerin arasına mesafe girmesi gibi durumlardan kaynaklı uzaklar ve uzaklardaki insanlarla, uzak hedeflerinizle daha rahat haşırlaşır olabileceksiniz. Bu süreçte bol bol okuyabilir, bol bol seyahat edebilir. Kendinizi geliştirmek adına yapmak istediklerinizi bir bir hayata geçirebilirsiniz. Hayata geçirmek istediğiniz yenilikler kalıcılık ve istikrar vaat ediyor. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz bu yeni ayı. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Akrep Burcu yeni ayının etkileri bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada... Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda yeni video fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Danışmanlık almak isteyenler instagramdan beni opikusastoloji hesabından takip edip DM yoluyla ulaşabilirler. Veya evrenselkadimbilgeci@gmail.com adresime e-posta gönderebilirler. Mutlu, yeni başlangıçlarla dolu, huzurlu bir yeni ay diliyorum sizlere. Hoşçakalın.